MÜZİK Mən bulut bağrı ve salıb baksam Mən bulut bağrı ve salıb baksam Sevler gözümdə bir nemçe yoktur Yılları közümde bir nemçe yoktur Qaxşatiyet ün yargın yıldırım ninham Qaxşatiyet ün yargın yıldırım ninham Erda o şey bir şemçe yoktur Erda o şey bir şemçe yoktur Adımda bir yurdun, davadan hakka döküp dökamın. Yalgannın tahttaki yüz yıl devralını. Yalgannın yüz yüz Hakikat aytalgan bir demçe yoktur. Hakikat aytalgan bir demçe yoktur. Cehamda iş bir kıl, Kur'an ve kudret. Cehamda iş bir kıl, Kur'an ve kudret. Teşlik sözünü yazgen kalem yoktur. Teşlik sözünü yazgen kalem çay yoktur. Ya ki tabiat, gözü yananaş. Derya onu apşap, tırkan tavutaş. Derya onu tavutaş. Berber derbeli adamça yoktur. Berber derbeli gen. Kademçe yoktur Canım bu ademler Ünçeler teçen Aldığındaki uçenler Arka de hemçenin yollarını Akılıp baksak cem Cahan yollarını Akılıp baksak cem. cem İkimiz bir Kademçe yoktur İkimiz atken bir kadem çay yoktur. İkimiz atken bir kadem çay yoktur.